kesirlerin bütünün parçasını temsil ettiklerini öğrenmiştik. Şimdi bu fikri biraz geliştireceğiz ve kesirleri sayı doğrusu üzerindeki sayılar olarak düşüneceğiz. Önce bir sayı doğrusu çizelim. Burası 0, burası 1 ve burası da 2 olsun. Diyelim ki, 3 bölü 4 kesrini sayı doğrusunda göstermek istiyorum. Şöyle düşünebiliriz. Sayı doğrusunda 0 ile 1'in arasında bir yerdeyiz. Çünkü, payın değeri paydadan daha küçük olduğu için bu kesirin değeri 1'den küçük olmalı. Bu kesirin değeri 0 ile 1 arasında bir yerde olacak. Şimdi, 0 ile 1 arasındaki uzunluğu 4 eşit parçaya bölelim. Burayı işaretlersem, 2'ye bölmüş olurum. Şimdi, buraları da 2'ye ayırdığımda toplam 4 tane eşit parça oldu. 0 Sıfırla 1 arasını 4 eşit parçaya böldüm. 4'te 3. Bu, 4 bölümden 3 tanesini gitmem anlamını taşıyor. 1, 2, 3. Sayı doğrusundaki bu nokta, 3 bölü 4. Peki, sizce sarıyla işaretlediğim bu noktanın değeri ne olabilir? Burada 1, 2 tane ilerledik. 4 bölümden 2 tanesi. Yani burası 2 bölü 4. Buradaki nokta ise, 1'e kadar olan 4 bölümden sadece 1 tanesini gittiğimiz için 1 bölü 4 olacak. Peki bunun için ne söyleyebiliriz? Bunu 4 bölümden 0 tanesi yani 0 bölü 4 yani 0 olarak düşünebiliriz. Mavi ile işaretlediğim bu nokta için ne söyleyebiliriz? Sayı doğrusunda burasının 1 olduğu zaten yazıyor. Ancak paydası 4 olan bir kesir olarak yazmak istersek ne deriz? Bir, iki, üç, dört, buraya kadar dört adım geldik. Buraya dörtte dört yazabiliriz. Dört parça bölü dört parça. Yani dört parçadan dördü bir bütün yapar. Bu mantıklı değil mi? Çünkü bölme işleminde bildiğimiz bir şey. Dördü dörde bölüyoruz. Sıfır olmayan herhangi bir sayıyı kendisiyle böldüğümüzde, sonucun bir olacağını biliyoruz. Yani burayı dört bölü dört olarak düşünebiliriz. Şimdi birkaç alıştırma daha yapalım ve kesirlerin sayı doğrusu üzerinde gösterilmesine ilişkin öğrendiklerimizi uygulayalım. Sistemdeki alıştırmalardan birisini açalım. Turuncu noktayı sayı doğrusunda 3 bölü 6 noktasına taşıyınız. 0 ile 1 arasının 6 eşit parçaya bölünmüş olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6 bölümden 3 tanesini kapsamalıyız. 1, 2, 3. Cevabımızı kontrol edelim. Evet. Birkaç örnek daha yapalım. Turuncu noktayı sayı doğrusunda 2 bölü 4 noktasına taşıyınız. 1, 2, 3, 4. Burada 4 eşit bölüm var. Turuncu noktayı 1, 2 kere ilerletmeliyiz. Bize kolaylık olması için bu arayı 4 eşit parçaya bölmüşler. Bölüm sayısı ile paydadaki sayı aynı. Biz sadece payda yazan sayı kadar ilerledik. Cevabımızı kontrol edelim ve bir alıştırma daha yapalım. Turuncu noktayı sayı doğrusunda 1 bölü 4 noktasına taşıyınız. Sayı çizgisini yaparken bu örneği zaten yapmıştık. 1, 2, 3, 4 tane eşit bölüm var. Ve biz de 1 bölüm ilerleyerek 1 bölü 4'e geliyoruz. Tamamdır.